Siyah saçında yüzün on dördünde ayı andırır kirpiklerin okumu sadak içinde kaşların gerilmiş yayı andırır kirpiklerin okumu sadak içinde. Kaşların gerilmiş yayı andırır Müzik Yanakların al alevdir yanar Sevdan ile nice ocaklar söner Öfken yağmur gibi Sevincin pınar sesin şırıldayan, suyu andırır. Damzende yıldızlar, başlar akmaya, Alnımda niyetli şafak sökmeye, her yiğit dayanmaz sana bakmaya kokun sarhoş hoş eder meyi andırır. Her yiğit dayanmaz sana bakmaya kokun sar hoş eder meyi andırır. Dudağında kızıl Gülün rengi var Burnunda hızmanın Bir ahengi var Bakışında ölüm Meydan cengi var Gözlerin denizde Koyu andırır Bakışında ölüm Meydan cengi var gözlerin denizde koyu andır yamakların al al alevdir yanar sevdan ile ni ocaklar söner. Öfken yağmur gibi sevincin pınar Sesin şırıldayan suyu andırır Gamzende yıldızlar başlar akmaya Alnında niyetli şafak sökmeye her iç dayanmaz sana bakmaya kokun sar hoş eder neyi andırır her hiç dayanmaz sana bakmaya kokun sar eder neyi andırır her hiç dayanmaz sana bakmaya kokum sarhoş eder.